Bugün 14 Temmuz 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay dolunay fazında ay sabah 7 16'da Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la kavuşacak ve boşluğa girecek ruhsal ve bedensel hassas olabileceğimiz sabah saatlerinde kronik sağlık sorunları da artabilir duygusal baskılar ilişkilerde manipülatif durumlar yaratabilir Aile büyükleri, otorite kavramları, iş, kariyer, görev ve sorumlulukların üzerimizdeki etkisi de artabilir. Ay boşluktayken şartları fazla zorlamamakta fayda var. Ay 11-13'te kova burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte önümüzdeki iki gün sosyal ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenebiliriz. Öğle saatlerinde arkadaşlarımıza zaman ayırmamız ve bazı ekip çalışmalarına, organizasyonlara katılmamız mümkün. Duygularımızı daha rahat yönetirken zihinsel ve kültürel aktivitelerde de aktif olabiliriz. Akşam saatlerinde ay, boğa burcundaki Marsla dik açı yapacak. Duygusal ve fiziksel enerjimizi kontrol etmekte zorlanabileceğimiz sabah saatlerinde fevri ve dürtüsel davranışlar artabilir. Çabuk sinirlenebilir, stres olabilir, tepki gösterebiliriz. Kaza ve sakarlıklara da e, dikkat etmekte fayda var.